Evet arkadaşlar, şu anda Edremit'teyiz. Edrem'in sanayi sitesindeyiz. Eymen Bobinaj'ya yazıyor, Bobinaj firmasındayız. Dalgıç, pompa, hidrofor, motor, sarımı, tamir bakım servisi, el aletleri, diye bakın resimleri, logoları var, firmanın ismi var, telefonları yukarıda yazıyor. Zaten yetkili içeride, ben şimdi telefonları da söyleyeyim size. 0266 373 9909 0542 616 43 89 telefon numaraları. Zaten içeride yetkili var. O bize söyleyecek yaptığı işleri. Zaten belli bakın. Hemen girişte motorları görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada küçük motorlar, büyük motorlar. Bunların sarımı, tamiri, bakımı, su motorlarının tamiri, bakımı gördüğünüz gibi Bunların bakımı, onarı, servisi, elektrikli el aletleri, hidrofor, bobinaj, dalgıç pompa. Bakın hemen bobinaj diye yazıyor. Bunların hepsi var arkadaşlar. Bakın müşteri var bir tane. Biraz önce bir motor getirdi. Onu tamir edecek arkadaşlar. Burası da içerisi. Bakın burada tamir ettiği veya edeceği makinaları görüyorsunuz. Makkaplar, el aletleri, pompalar. Pompa, ben. Tamam, evet. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da firmamızın ustası. Abi hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ ol, Teşekkürler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi yetkilinin yanına yaklaşacağım. O bize bilgileri söyleyecek. Bakın görüyorsunuz. Elektrikli süpürge de var bakın bir tane. Onun da motoruna bakıyor. Bakın şu yukarıda bakın. ayman Bobinej'e yazmış arkadaşlar. Markaları görüyorsunuz bakın. Burada bütün markalar var hemen hemen. Bunların hepsinin Bakımı, onarımı, tamiri yapılıyor arkadaşlar. Şimdi yetkinin yanına dönerim. O bize telefon numaralarını, adresini kendisi söylesin. Hayırlı işler, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben e, dükkanı gezdim. Evet. Yaptığınız işleri de anlattım. Zaten belli, burada hep malzemeler var. Siz bize telefon numaralarının, cep telefonunu adresi söyler misiniz? Telefon, cep telefon numaramız 0542 616 4389. Bir de normal. 0266 373 9909. Bir daha adres. E, Edremit. E, Sanayide. Ad Edremit Sanayide. Atdi'nin arkasındayız. Balıvenzinin arkasındayız. E, Sokak numarası var mı? Hamidiye Mahallesi 563 Sokak No 12. Eymen mobilleşme. Tamam. Teşekkür ederim. ederim. Kolay gelsin. Arkadaşlar duydunuz Telefonları adresi arkadaş söyledi. Dükkanı şöyle geniş açıdan tekrar gösteriyorum size. Tekrar ben söylüyorum, dalgış pompa, hidrofor, elektrikli el aletleri, motor sarımı gibi bunların hepsinin tamir, bakım, onarım, özel servisi arkadaşlar. Eğer Edir'e mütteyseniz buraya gelmenizi tavsiye ederim. Kredi kartı geçerli herhalde değil mi? Kredi kartı geçerli. Evet geçerli. Kredi kartı da geçerli arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam ediniz.